Dondurucu bir Hollanda gününden herkese merhabalar. Bugün Harlem'e geldik. Harlem, Kuzey Hollanda eyaletinin başkenti ve Amsterdam'a sadece 20 km mesafede bulunuyor. Şu anda Harlem'in ana meydanı olan Grote Mark'tayız. Arkamda 1630 yılından kalma çok güzel bir belediye binası görüyorsunuz. Harlem'i tamamıyla gezmek için yarım gün ayırmanız yeterli olacaktır. Biz de olabildiğince Harlem'de gezilmesi ve görünmesi gereken yerleri gezip size de göstermeye çalışacağız. Şu anda Grote Markt'tayız. dediğim gibi. Önce Grotamart'ı keşfedeceğiz, ardından Sambava Katedrali'ne gidip katedrali keşfedeceğiz. 1600'lü yılların başında Amerika'da ilk koloni kuran ülkelerden biri de Hollanda'ymış ve 1615 yılında kurdukları yeni şehre ise New Amsterdam ismini vermişler. Yine o dönemde New Amsterdam'ın bir bölgesine de Harlem ismi verilmiş. Yani gittikleri yeni topraklarda kendi ülkelerindeki şehir isimlerini kullanmaya devam etmiş Hollandalılar. New Amsterdam kenti 1664 yılında Birleşik Krallığa geçince bu şehrin ismi New York olarak değiştirilmiş. Fakat Harlem bölgesinin ismi değiştirilmemiş. O yüzden bugün hala New York'un Harlem diye bir bölgesi bulunuyor ve o Harlem aslında adını bizim bugün bulunduğumuz Hollanda'daki Harlem'den alıyor. Groutenmark'ta yani Harlem'in ana meydanına geldiğiniz zaman birazdan ziyaret edeceğimiz Sambavo Kilisesi haricinde görebileceğiniz bir diğer bina Harlem'in tarihi belediye binası. Günümüzde de hala şehrin belediye binası olarak kullanılmakta. Aynı zamanda bu bina aynı bizde olduğu gibi nikah törenleri içinde kullanılıyormuş. Modern sanat eserlerinin bulunduğu Frans Hals Müzesi ve Harlem Arkeoloji Müzesi de bu meydanda bulunuyor. Bu meydanda her cumartesi ve pazartesi bir pazar kuruluyormuş. Cumartesi günü genelde yemek standları, çiçekçiler ve ev eşyaları satan tezgahlar, pazartesi günü ise genelde giysi satan tezgahlar bulunuyormuş. Arkamızdaki belediye binasında bir detay fark ettik. Mesela Roma'ya gittiğinizde birçok yerde logar kapakları da dahil olmak üzere SPQR amblemini görüyorsunuz. Bu amblem aslında Roma döneminden kalma şehrin kısaltması. Arkamızda da SPQH gördük. Bu da Hallem'in kısaltması. Hoşumuza gitti. Roma'da nasıl sondaki R, Roma'yı temsil ediyorsa buradaki H de Hallem'i temsil ediyor. Grote Markt'ın ortasında 16. yüzyılda inşa edilmiş bir kilise olan Grote Kerk ya da bir diğer adıyla San Bavo Kilisesi bulunuyor. Diğer kiliselerin aksine bu kiliseye giriş ücretli kişi başı 3 Euro. Kilise Harlem'de görülecek başlıca yapıların arasında gösteriliyor. Dışarıdan ya da içeriden görmek tamamen sizin kendi tercihiniz. Eğer kiliselere veya müziğe ilgiliyseniz kilisenin içini ziyaret edebilirsiniz. Çünkü içeride Hollanda'nın en büyük orgu bulunuyor ve bu orgu zamanında da çalmış. Halem'de de Amsterdam'da gördüğünüz o eğik evleri görmek mümkün. Amsterdam videosunda bunu anlatmıştık. Bu evler neden eğik yapılıyor? Çünkü zamanında çok dar inşa edilmişler ve içeriden eşya taşınamıyormuş üst katlara. Evleri eğik yapıyorlar. Üstüne de bir kanca asıyorlar. O kanca ile eşyaları yukarı çekiyorlar. Ev eğik olduğu için de eşyalar aslında binanın alt katlarına çarpmıyor. Tamamen nedeni bu. Hemen sağımda da böyle bir bina var. Hollanda bildiğiniz gibi yel değirmenleriyle ünlü ve birçok yel değirmeni de kuzey şehirlerinde bulunuyor. Arkamda da güzel bir tanesini görüyorsunuz. Hollanda'da neden bu kadar çok yel değirmeni var? Çünkü bu ülke tarih boyunca sürekli sellerle su baskınlarıyla uğraşmış. Çünkü ülke deniz seviyesinin altında zaten. Bu yel değirmenlerini kullanarak kaybettiği toprakları denizden tekrar geri almış resmen bu ülke. Öncesinde denizin belli bir alanını kapatarak bir kapalı göl oluşturuyorlar. Daha sonra yel değirmenlerini kullanarak o Kapalı alandaki suyu boşaltıp o toprağı kurutup kazanıp ve kullanıyorlar aslında. Hollanda'da yel değirmenlerinin bu kadar yaygın olmasının nedeni aslında suyla olan ilişkisi. Günümüzde artık bu yel değirmenleri kullanılmıyor. Çünkü daha teknolojik şekillerde suyu boşaltabiliyorlar denizden ve kara kazanabiliyorlar. Günümüzde sadece turistik amaçlı bulunuyorlar ve bazılarının içi bile gezilebiliyor. Uzaktan çok büyük gözükmüyor ama yanına gelince zeminiyle birlikte baya büyük bir yapı. Bu yel içinde ziyaret edebiliyorsunuz ama saat 4'e kadar. Biz geç kaldığımız için maalesef göremedik içini. Aynı zamanda yel değirmenlerinin çalışma mantığı ile ilgili de bilgi veriyorlarmış. Biz maalesef bu bilgiden de mahrum kalmış olduk. Patates tadımcımız. Hmm. Tatlı patates. Tatlı patates. Sosu falan da bayağı iyi. Yemek gibi. Soğan falan var üstünde. Güzel. Hmm. Evet, Harlem hakkında ne düşünüyorsunuz Burçak? Harlem çok tatlı bir şehir bence. Ee, çok da yaşanılması duruyor gerçekten. Harlem bölgesinin daha çok ailelerin yaşadığı bir bölge olduğunu duymuştum. Gerçekten de hani ailelerin yaşamasına çok müsait. Ben beğendim, çok güzel, ışıltılı bir şehir. Murat sen beğendin mi? Ben bana da küçük bir şehir geldi. Küçük yani katedralle küçük güzel diğer yani gittiğimiz yerlere göre. <gülüyor> Ama yani bence de aile olarak yaşanacak bir yer. Amsterdam'ı görmediğim için küçük Amsterdam tarzı bir şey diyemiyorum tabi. Ama tam ailenle kafa dinleyip yaşanacak bir yer. Öyle çok turistik aşırı turistik bir yer olduğunu düşünmüyorum. Peki şu an bir tek Amsterdam'a gitmedik. En evet. çok gittiğimiz şehirler arasında nereye beğendin? Nijmegen vardı. Evet. Ondan sonra Den Bosch vardı. Brüj vardı. Ee, evet. Şimdi, bir de burası var. Evet. Herhalde. Söylüyorum şu anda. Şey <gülüyor> merkezi ve böyle ışıklandırması olsun tatlı tatlı merkez o markt yeri açısından en çok beğendiğim Nijmegen oldu. Ama katedral olarak baktığım zaman da böyle Ki en katedrali güzel katedrali güzel, güzel olan neresiydi? Den Bosch'tu. Den Bosch'u beğendim. Şeyde de hmm, Christmas Market olarak da Aklımda kalan tek sadece ahın var en güzel Christmas market oradaydı yani hepsini ayrı kategorilere koyduğum zaman ahın Christmas market olarak en güzel yerdeydi sokaklar ışıklandırma ve binaların yapısı ve turistik bakımdan nimçe gel diyorum katedral bakımından da ben boşluyorum. tamam süper bayağı kapsamlı bir cevap verdim evet. konuşasın varmış herhalde <gülüyor> <gülüyor> peki Gürüz'den daha mı yedi nimçe geldi Nijmegen Brugge'den daha iyiydi bence. Brugge'e çok yol gittik o seni e, birazcık. Belki de, o da olabilir ama bilmem, ben Nijmegen'i bayağı beğendim. Allah. Aynen. Flandırma bu arada çok falan. ziyaret edilen bir Hollanda şehri değil, bizim için de çok iyi oldu orayı görmek. Evet. Biz de çok beğendik çünkü ne? iki kafe de çok güzeldi çok gittiğimiz. Çok tatlıydı evet, işte. evet. Evet. Evet. evet. Tamam bu akşamlıkta bu kadar o zaman Hallem'den. Ee, bir bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. <gülüyor>